Bu videoda doğrusal talep eğrisine rağmen, esnekliğin neden değiştiğine biraz daha derinden bakmak istiyorum, çünkü bu konudaki bir önceki videoda tuhaf denilebilecek bir şey oldu. Şurada doğrusal bir talep eğrimiz vardı. Başka bir deyişle her verilmiş fiyat üzerinde tüm örneklerde görülebileceği gibi A'dan B'ye ya da C'den D'ye ya da E'den F'ye fiyat düşüşü 1 dolardı. Fiyatlar 1 dolar düşüyordu her seferinde ve fiyatım 1 dolar düştü her durumda, her defasında ha bu arada düzeltiyorum 2 dolar, 2 dolar neyse her defasında her 2 dolarlık düşüşte talep edilen miktarda 2 birimlik artış söz konusu oldu. Yani talep edilen miktar her seferinde 2 birim arttı. Ve bu doğrusal bir talep eğrisi. Dolar cinsinden fiyattaki her düşüşe karşı talep edilen miktarda aynı oranda artış söz konusu oldu. Beklenmedik durum ise, Mazda olsa aslında oldukça farklı bir talep esnekliği durumu vardı. Ve tahmin edebileceğiniz gibi, talep esnekliği miktardaki yüzdelik değişiklikle fiyattaki yüzdelik değişikliğe bağlıdır. Önemli olan sadece miktardaki değişiklik ya da fiyattaki değişiklik değildir. Bir başka değişle, Eğer miktardaki değişiklik ve fiyat değişikliği olsaydı değişim sürekli olurdu. Ama çok farklı sonuçlar gördük. Bunlara daha yakından bakarsak şimdi şu A ve B arasındaki bölgeye bakalım. Fiyat değişimi 1 dolar ve bu 1 dolarlık fiyat değişimi göreceli olarak yüksek bir fiyat kapsamında oluştu. Fiyatımız zaten yüksekti. Haırlayın değişimi yüzdelik oranla ifade etmeye çalıştık, ortalama üzerinden 1 dolar ve ortalama üzerinden 2 puan. Dolayısıyla 9 üzerinden 1 dolar demiyoruz. Çünkü o zaman A'dan B'ye gittiğimizde B'den a'ya gittiğimizden farklı bir esneklik sonucu çıkardı. 9 üzerinden 1 dolar, farklı bir yüzde verir, 8 üzerinden 1 dolar farklı bir yüzde verir. Bu yüzden onun yerine 8 üzerinden 1 dolar deriz. Bu yüzdelik fiyat değişikliği onlar hanesinde, öte yandan miktardaki yüzdelik değişim yüzde 67, yani miktar olarak 3'te 2, yani tam şu bölgeyi konuşuyoruz. Dolayısıyla miktardaki görece olarak büyük yüzdesel artış, büyük yüzdesel artış, fiyattaki görece küçük yüzdesel artışla karşılaştırıldığında, aslında oldukça büyük yüzdesel miktar artışından söz ediyoruz. Yüzdelik değerlerin ortası yaklaşık yüzde 67. Ve bu nedenle talep esnekliğimizin mutlak değeri görece olarak yüksek bir rakamdı. Eğer mutlak değer olarak düşünmezseniz eksi bir rakam elde edersiniz. Çünkü bu aşağı doğru inen bir çizgi. Ama eğer mutlak değere odaklanırsanız ki işin esası bu. Oldukça büyük bir rakam, yani miktarda oldukça büyük yüzdesel bir değişim. Şimdi, fiyattaki yüzdesel değişimle karşılaştırıldığında, bunun da en büyük, en önemli nedeni örneklerdeki miktarların oldukça düşük olması. Dolayısıyla aşağı bölgede iki birim ilerlerseniz, miktarda yüzdesel olarak büyük bir artış elde edeceksiniz. Ve bu noktada fiyatlar görece olarak yüksek. Bu nedenle, birlik bir değişim, yüzdesel anlamda büyük bir artış anlamına gelmeyecektir. Ama talep esnekliğinizin mutlak değeri birden büyük olduğunda, şurada olduğu gibi esnek ya da genel olarak esnek diye adlandırılır, her yüzdesel fiyat değişimi için miktarda yüzdesel anlamda güzel hareketler elde edersiniz. Şuraya geldiğinizde ise fiyatlar yani C ile D arasındaki bölgedeyken fiyatlarımız düşük. Dolar farkı fiyatta yüzdesel anlamda büyük bir değişim anlamına gelecektir. Ve miktarlarımız yüksek olduğu için, 2 dolarlık bir değişim, miktar açısından küçük bir değişim olarak kalacak. Ve aslında aynı şey olacak. Çünkü fiyatta 1 dolarlık değişimden söz ediyoruz değil mi? 5 üzerinden. 5.50 ile 4.50 arasındaki ortalama değer 5. Dolayısıyla fiyat değişimi %20 ise, yani fiyaslar %20 düşmüşse ve miktarda %20'lik bir artış söz konusuysa, %20 çünkü ortalama üzerinden 2 var burada, 10 üzerinden 2 yani %20 artış. Dolayısıyla talep esnekliği ya da talep esnekliğinin etkisi tamı tamına 1. Ve eğer talep esnekliğinin etkisi tam tamına 1 ise, bu durumda her noktada birim esnek olduğumuzu söyleriz. Ve son olarak, Ta şuralara inerseniz, fiyatlarımız oldukça aşağıda olacak. Fiyatlar oldukça aşağıda. Bu durumda 1 dolarlık bir değişim çok büyük yüzdesel fiyat değişimi değil mi? Şu bölgedeki ortalamamız 1,5 dolar. Ve dolayısıyla 1,5 dolar üzerinden 1 dolar oldukça büyük. Aslına bakarsak, %67'lik bir fiyat değişimi değil mi? %67 doğru 1 dolarlık fiyat değişimi, 2 bölü 3'lük bir değişim. Fiyat açısından büyük bir yüzdesel değişim. Ama bir kez daha, miktar büyük olduğu için 2 dolarlık değişim, miktardaki değişim açısından büyük değil. Dolayısıyla miktarda yüzdesel değişim daha küçük. Fiyattaki yüzdesel büyük değişimle karşılaştırıldığında, bunun anlamı da göreceli olarak esnek değilsiniz. Fiyattaki değişime karşın, miktarda büyük bir değişim söz konusu değil. Dolayısıyla, talep esnekliğin etkisi şurada birden daha düşükse, bu durumu göreceli olarak esnek olmayan diye tanımlarız. Esnek olmayan. Sizi bu videoda tam bu noktada bırakacağım ve burada ne yapmaya çalıştığımızı anlamanızı isteyeceğim özellikle matematiksel anlamda. Özellikle şu noktada esnekliğin neden şu noktada esnekliğin neden değiştiğini anlamanızı isteyeceğim. Düşüncenizi yüzdesel değerler üzerinde oluşturun ve umuyorum ki şu iki noktanın neden ortalamasını aldığımızı anlayacaksınız. İki noktadan birini almak yerine oranların paydalarını bulduğumuzda talep esnekliği sonucu her iki yönde de benzer çıkıyor.